Burada fx fonksiyonunun grafiği var ve x bazı değerlere yaklaşırken fx'in limiti ile ilgili ifadeler bulunuyor. Ben de bu ifadelerin hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu bulmak istiyorum. İlk ifadeye bakalım. x1'e sağdan yaklaşırken fx'in limiti eşittir 0. Evet, bu doğru mu yanlış mı? Bakalım. x1'e sağdan yaklaşıyorsa birden büyük değerlere bakıyoruz x 1'e sağdan yaklaşırken, peki f x ne olur? x'in 1,5 olduğunu düşünelim. f x burada. x 1'e yaklaştıkça, f x de sabit kalır. Yani x 1'e sağdan yaklaşırken, f x'in limiti 0 değil, 1. Yani bu ifade doğru değil. Sağdan değil de soldan yaklaşsaydık, bu doğru olurdu. Fonksiyon soldan gerçekten 0'a yaklaşıyor. 1'e soldan yaklaşırken x buradaysa fx bu. x burada olduğunda fx şu. x şuradaysa fx burada. fx değerlerinin sıfıra yaklaştığını görüyoruz. Bu ifade yalnızca soldan yaklaşırken doğru olur. Bir sonraki soru. x sıfıra soldan yaklaşırken fx'in limiti eşittir, x sıfıra sağdan yaklaşırkenki fx'in limiti. Bu ifade doğru mu? Bakalım, x 0'a soldan yaklaşırken fx değerleri şuraya yaklaşır. Daha da yaklaştıkça fx değeri şu olur. Soldan artı 1'e yaklaşıyor. Sağdan x 0'dan büyük olduğunda neler olduğuna bakalım. x 1 bölü 2 olsun. fx budur. x 1 bölü 4 olduğunda ise fx şudur. x 0'dan çok az büyük olduğunda fx budur. Yani bu fx değerleri 1'e yaklaşıyor. Bu doğru gibi gözüküyor. Fonksiyon iki taraftan da 1'e yaklaşıyor. Bu limit 1. Yani bu ifade doğru. Şimdi de şu ifadeye bakalım. x sıfıra soldan yaklaşırken fx'in limiti eşittir 1. Bunu daha önce bulmuştuk x sıfıra soldan yaklaşırken f x'in limitini bulurken fonksiyon değerlerinin gittikçe 1'e yaklaştığını görüyoruz, yani bu ifade de doğru. x sıfıra yaklaşırken f x'in limiti vardır. Kesinlikle var. Bunun 1'e eşit olduğunu zaten bulmuştuk. O zaman bu da doğru. x 1'e yaklaşırken f x'in limiti vardır. Bu doğru mu? 1'e sağdan yaklaşırken limitin 1'e yaklaştığını görmüştük. x bir buçuk olduğunda f x 1'dir x 1'den biraz büyük olduğunda fx yine 1. Yani gittikçe 1'e yaklaşıyoruz. Bunu yazayım. x 1'e sağdan yaklaşırken fx'in limiti 1'e eşittir. Peki x 1'e soldan yaklaşırken fx'in limiti nedir? Burada fx bu. Şurada fx bu. x 1'den küçük değerlerden 1'e yaklaşırken fx gittikçe 0'a yaklaşıyor. Burada 0'a eşit. Eğer sağdan limit, soldan limitten farklı bir değerse limit yoktur. Yani bu ifade doğru değil. Son olarak, x 1.5'a yaklaşırken fx'in limiti eşittir 1. Burası. Şimdiye kadar yaptığımız örneklerde fonksiyonun süreksiz veya tanımsız olduğu noktalara baktık. Ama buradaki basit bir nokta. x 1.5 olduğunda belki şurada, f 1.5'da, f de şu nokta. F 1.5 değeri bu. F 1.5'un 1'e eşit olduğunu görebiliyoruz. Buradaki nokta 1.5, 1 noktası. Buna soldan yaklaştığımızda, bundan küçük değerlerden yaklaştığımızda limit 1 gibi görünüyor. Ve sağdan yaklaştığımızda yine limit 1 gibi duruyor. Bu kolay bir soru. Grafik burada sürekli. Yani bu noktayı fonksiyona koyarsak veya grafiğe bakarsak limit buradaki fonksiyon değeri olur. Sadece tanımsız noktalarda limit bulmuyoruz. Yani gerçekten de x bir buçuğa yaklaşırken f limiti eşittir 1.